Merhaba, buyurun. Ateş yakmışsınız, neyi bekliyorsunuz evet, burada? E, bugün e, sabaha karşı elektrikleri keseceklermiş, onu bekliyoruz. Öğren gecenin yoklar. gecenin birindesiniz ve ateş yakmışsınız. Ne yapalım yani? E, i̇şte ranta karşı mücadele etmek için burada ateş. Hayır, siz burada ne, e, yani gecenin birinde nöbet tutuyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Evet, nöbet tutuyoruz elektriğimiz, e, suyumuz ve doğal gazımız kesilmesin diye. Ee, nöbet tutuyoruz şu an. Nöbet Elektriği tutuyor. suyu kim kesecek? Ee, kim kesecek? Belediyeden gelip e, keseceklermiş bugün. Biz de onun için buradayız. Kestirmemek için mücadele ediyoruz. Ne gibi mücadele ediyor, edeceksiniz mesela? Şimdi bizim buradaki 7 e, dönüme yakın kendi arazimiz içerisinde örnek blokları burası. E, rant turuna e, Burada yerinden değil de başka yerden vermek istiyorlar. Ee, biz de ona karşı çıkıyoruz. Tamam, e, kentsel dönüşümüne karşı değiliz ama bizim e, kendi yerimizden vermediklerine karşıyız. Yani sizin dairenizin yerine aynı yerden daire vermiyorlar. Evet. Sizi başka... Başka bölgeye, başka ülkeye gönderecekler. Başka e, mahalleye toz koparana gönderecekler. Burası Mehmet Nezi Özmen Mahallesi. E, kendi mülkümüz ama mülkümüz elimizden alınıyor. E, tapularımız e, elimizden alınmış. İşte onun mücadelesi için burada e, ateş yakarak sabaha kadar bekliyoruz. Her gün böyleyiz. Peki burası e, TOKİ mi giriyor buraya? Evet, TOKİ ve e, Güngören Belediyesi olarak giriliyor. E, i̇şte biz de sabaha kadar burada nöbet tutuyoruz. Anayasal hakkımız olan barınma hakkımızı elinden alınmasın diye, elektrimiz, suyumuz e, kesilmesin diye biz burada nöbet tutuyoruz şu an. Bizim amacımız e, herhangi bir şekilde kentsel dönüşüme karşı değildir, karşı olmak değil. Tamamen amacımız hakkımız olan yerinde aynı kendimize ait olan parselde dönüşüm yapılması buna uygun olarak e, hakkı, haklarımızın e, gasp edilmemesidir. Bizim şu an bulunduğumuz çekim yapılan alan İstanbul ili Güngören Belediyesi Mehmet Neziroğlu Mahallesi'dir. 6600 metrekarelik bir arsa üzerinde bulunuyoruz. Bu arsadaki bütün bahçeler kat e, ma, mülk sahibi insanlara ait herhangi bir şekilde belediyeye, kamuya ait bir durum yoktur. Arsamızda Güngören Belediyesi ve TOKİ'nin açıklamadığı, kamuoyundan sakladığı bir gerçek var. Buraya ticari konut imarı çıkartıp, kendilerini ayırıp ticari alan ilan ediyorlar. Ya Maalesef iki yıldır bizim hayatımız böyle. Biz en başından beri söyledik kentsel dönüşme karşı değiliz, ransal dönüşme karşıyız. Bizimle iki yıl önce anlaşsalardı, yerimizde yer verselerdi bütün bunlar olmayacaktı. Zorbalıkla e, yerimizden edip başka yere göndermek istiyorlar. Biz en başından beri uzlaşmak istediğimizi söyledik ama onlar 6A kanunuyla, e, 6A kanununa kılıf uydurarak e, bizleri zorla başka yere gönderip burayı kupon arazi olarak kendilerine alıyorlar. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, e, bütün düzenim bozuldu. Can güvenliğimiz tehlikeye girdi. Ben şu an binada 2-3 kişi yaşıyorum. E, bütün e, can güvenliğim gitti yani. Evet, e, çocuğum demişken, şu an çocuğunuz nerede? Arabada uyuyor. Bizim tek isteğimiz, hakkımız olanın bir verilmesidir. Hiçbir şekilde ne devlete karşı bir e, direnişiniz, yani bir belediye başkan yardımcısı kendi istedikleri üzerine kabul etmediğimiz için dayatmalarını, bizi vatan haini olarak lanse edip, sende vatan sevgisi yok mu diyebiliyorsa, burada başka bir işler vardır. Çok sayıda polis geldi. Geldiler evet niçin geldiklerini sordum. Ee, koruma amaçlı dediler ama daha önce hırsızlık olayları vesaire oldu. Niye buradasınız e, değildiniz dedim. Cevap veremiyorlar. Peki vatandaşlar burada nöbet tutuyor. Siz de buradasınız. Ben de buradayım. 67 yaşındayım. Evimi korumak için buradayım. Vallahi şu mübarek günde geldiler. İçimizi huzursuz ettiler. Ee, kendi evimizden bizi zorla çıkarmaya çalışıyorlar yani. Ee... Evet, çok sayıda polis ekipleri toz koparana geldi. Evinizi yıkacaklar. Ee, burada düşüncelerinizi alabilir miyiz? Yani düşüncelerimiz ne olabilir ki? Yani bizim kendimize ait olan bir şeyi bir başkasının gaspına uğruyoruz. Yani bu içimizi acıtıyor. Ya Ben böyle bir ülkede yaşadığıma inanmak istemiyorum. Ama ne yazık ki bu ülkede yaşıyoruz. Ve ben Türkiye vatandaşıyım. Ve bugün benim haklarım benim elimden alınıyor. Ve benim haberim olmadan... Benim bana sormadan, beni kimse muhatap almadan gelip benim doğal haklarımı elimden alıyorlar, benim yaşam alanımı elimden alıyorlar, benim çocukluğum burada geçti, benim gençliğim burada geçti ve hepsini gasp ettiler. Çok üzgünüz, çok üzülüyorum. Ee, keşke böyle olmasaydı. Dört çocuğunda ben nereye gideceğim? Acaba fikirleri var mı? Ve dediğim gibi benim olan bir şeyi benim elimden bana sormadan benden alıyorlar. Çok üzgünüm. Çok, yazık. Çok yazık. Çok üzgünüm yani. yani. Söylenecek sözün sonundayız. Umarım, dilerim bu kandil gecesi bize bunları yaşattıkları için bu yaşattıklarının hepsinin bir, birer yani böyle bedelini fazlasıyla ödesinler. Çünkü ben çolumla çocuğumla şurada şu soğukta ayakta saatlerdir bekliyorum. Ne olacak? Onlar uyuyor şu an evinde. Allah hakkımızı yerde bırakmasın. Allah'a inançları varsa eğer On binlerce polis şu an yine tozkoparını abluk altına aldı. Şu an haş biloğun yıkılacağını hemen arka taraftaki haş biloğun yıkılacağı söyleniyor. Burada e, tebligat yok, herhangi bir şey yok ve içeride hamile bir kadın var. E, burada Allah göstermesin herhangi bir şey olursa bu kararı alan kişilerdir. Biz de burada halk olarak tabii ki e, illegal bir şey yapmayacağız ama o hamile ablamızı, o, o, o tehlikeyi yaşamaması için burada bizler can siparihane burada duracağız. E, siz, yetkililerden de buraya destek bekliyoruz. Yani geldik bekliyoruz her her zamanki gibi klasik bir toz koparan diyebiliriz. Yine binlerce bir polis burada yığıldı. Ee, İnsanlara zorla ve yıkım yapılacağından bahsediliyor. Ee, dediği gibi kardeşimin burada hamile bir ablamız var. Komşumuza destek için geldik. Ee, herhangi bir şey olursa dediği gibi burada bu kararı alan e, kişilerdir sorumlusu yani. Direktler, biz emniyetten geliyoruz. Burayla ilgili mahkeme kararı baktı Anıştay'ın e, 22. 2022 Şubat ayı itibariyle e, açılan davanın reddi dolayısıyla buradaki işlemlere görevliler e, başlayacaklar. Bu konuyla alakalı olarak herhangi bir şekilde e, görevlilerle ilgili olarak direniş olursa e, gözaltı yapmak zorunda kalırız. E, onun için bu görevlilere yardımcı olmanızı ee, istiyoruz. Bu yapılmış olan son uyarımız sizlere. Biz herhangi bir şey yapmadık. Uyarıya gelecek hı hı. bir şey e, konumda yok. değiliz. Ben öncelikle Biz buradaki arkadaşlar Ben de dernek başkanıyım. E, burada oturuyorlarsa arkadaşlar buradan çıkmaları için de gereken neyse orada yardımcı olacağız. Ben oluyoruz. de dernek başkanıyım. Dernek başkanı sıfatımla size hukuki anlamdaki bulunduğunuz o kararın burayı yıkmak için yeterli olmadığını bir kere size söyleyeyim. da kayda geçelim lütfen. E, e, müsaade buyurun. Bakın dinledik sizi. Tamam konuşacağımız başka bir konumuz yok. Ee, biz size anlatacaklarımızı söyledik. Ama yapılan, yapılan, gerekiyor. yapılan Bilimle yasal son yapalım. uyarımı sizlere. Lütfen, lütfen. İlk uyarı oluyor. Lütfen, lütfen. Hamile gelin bir şeyler neye gelir yerim. Lütfen. Cibur Bey. Bakın, danıştayın kararı. Danıştayın kararı. Yapabiliriz ancak. Ama büyük müsibete girmiş. Onu da söylesenize. Bayir. Danıştayın kararı buradan yıkımı. Bakın, bilmediğiniz konuda insanları zan altında bırakacaksınız ve burada haksız bir müdahale dedik. Yıkım söz konusu. Bakın, nasıl? özel müdümüz tapulu arsayı dahil olan e, tapulumuzda işlemiş olan lütfen konuşalım lütfen. siz geçin bakın lütfen. Lütfen. bakın mahkeme kararım önce bir saniye ben buraya ben gidiyorum bir saniye ben yapacak öyle saniye miiz bakın bize o zaman bir evrak gösterin bizim mahkemeylemiz devam ediyor. Yer gösteri çıkarttık. Kapat, kapat, kapat. Kapat yes. kapı aç. Gel. Yes. Hey. bakın. Hey, hey, hey. Bakın bir dakika bak basın mensubuyum ta niye kaçıyorsunuz? Tamam basın nere mensubu. Nereye kaçıyor? Nereye kaçıyor? Tamam da basın mensubu. Tamam nereye kaçıyor? Lütfen buyurun. Bas basın mensubu buyurun. Lütfen lütfen yardımcı olun. Lütfen, dışarıya şöyle Dışarı çıkalım. Lütfen, lütfen dışarıya alın. Artık alan evet. güvenlik güvenlik alanı dışına çıktı. Tamam kendisi bizim misafirimiz. Buyurun. Bu güvenlik alanı. olmuyor. siz hiç bize yardım Buyurun. Bizi. Buyurun tamam. Böyle yani dışarıya, dışarıya çıkalım. Buyurun. buyurun. Artık güvenli alan dışına lütfen. Tamam şey kamerayla çıkıyor o Buyurun devam edelim. Edelim. Bakın ben basın mensubuyum. Anayasanın 28. Buyurun, maddesi bakın. Güvenlik çemberinin dışına çıkalım. Buyurun Hayır. devam edelim. Ben buyurun, basın mensubuyum. Buyurun devam edin. Oradan çekim yapabilirsiniz. Şu, Şu an burası kamu açık alan. Bariyerin arkasından. Ar ar bir daha ar seviyorum. Bakın ben anayasaya devam edin. Anayasa şu an anayasal suç işliyorsunuz. Buyurun devam edin. Ben basın mensubuyum. Bir saniye beyefendi bir saniye. Bakın bir daha söylüyorum. Siz anayasal suç işliyorsunuz. Bakın ha. memur bey güvenli güvenlik alın, alan. Burada Gözün nasıl bak, bir güven? ben basın mensubuyum vatandaş. Tedbir Vatandaşın haber yap. alma özgürlüğünü bak, kısıtlayamazsınız. Dışarı taraftan dışarı tarafa. Evet. Buyurun devam edelim. Yani güvenin alan dediği sokak. Bakın. yapabiliriz. Hayır beyefendi hattın dışına çıkar mı? Bakın halkın. Ben sokaktayım. Oradan alındı. Evet tamam. tamam. Şu an biz. Oradan devam edebilirsiniz. Beyefendi hadi burası yıkım alanı. Bak tedbir oradan alınmış. Hı -hı. Buyurun oradan çekim ya, yapabilirsiniz. Buyurun. Hadi beyefendi. Buyurun devam edelim. Buyurun. Böyle bir şey var mı? Ama bana bakınmayın. Lütfen. Lütfen. Buyurun beyefendi. Tamam, lütfen. Tam buyurun. Sen, o zaman Bu, çıkın, efendim. buyurun. Evet, Evet, kısa bir değerlendirme alalım. Sizler burada duruyorsunuz. Ya, kızıyorum, kızıyorum. Gerçekten kızıyorum. Halka kızıyorum. İktidarın anlayışına kızıyorum. Yani yıllarca ee, kömürlerle, makarnalarla insanları, belli insanları şey yapıp belli iktidara gelip ondan sonra bunun bedelini bu şekilde alıyorlar. Arkadaşlar, burada bu başladı burada. zannedersem. Ee, görmüş olduğunuz gibi Vatandaşa şu an vatandaşın Evet şey mi, e, Meral Lisesi. Meral Lisesi. Gazeteci Arkadaşımız da gözaltına alınıyor olabilir Meral Evet Anayasanın 28. maddesini Hatırlattım. Anayasal suç işlediklerini Söylememe rağmen şu an biz alan dışına çıkarıldık ve barikatları... o mu Anayasanın 35. maddesi, insanların barınma hakkını burada ediyorlar. Yani bakın arkadaşlar diyorum, Danıştay'ın kararı e, belli etki altında, iktidarın etkisi altında alınan 6. Danıştay kararı bir e, karardır. Ben, biz bunu hep söylüyoruz, Mahke, iktidarın mahkemeleri olan yaptırımıdır. Bu bir. İkincisi, e, burada 35. maddeyi de çiğniyorlar. Yani Danıştay'ın kararı, vermiş olduğu karar, onu uygulanmış olsa 60 artı 30 gün bu insanların hakkı var. Bunu vermiyor. Ama gelen karar danışlayın kararı. Yahu danışlayın kararında tahliye yok. Tahliye olmaz. 60 artı 30 gün vermek zorunda. 6 ayı söyleyemiyorlar. 6 ay çünkü 33 tane dava yüksek mahkemede, bölge idare mahkemesinde devam ediyor. Yani burada insanlık suçu işleniyor. İnsan hakları çiğneniyor. Barınma hakkı çiğneniyor. Anayasa çiğneniyor. Evet. evet. Gözaltılar, gözaltı yapıldı mı? İçeride. Yap şu an yapılıyor kimler gözaltına alınıyor daire sahipleri mi tabi tabi sen bin, bina sakinleri